Ve hala bugün ve hala onu yaşıyorsun yani nefes alıp verirken bile onu yaşıyorsun seviyorsun. Büyük bir acı onu hep bağrında yüreğinde taşıyorsun. Ne evet, o silinmez bitmez unutmazsin. devam edeceğim. <gülüyor> gibi <gülüyor> tek bir merhalede dedir nedişiği amjora 95'teki oturma eylemi uvarte oturma eylemleri Türkiye'de e, göz altında e, kayıpları aramanın en e, uzun e, vadede hesap sormanın ilk enemiydi. Türkiye'de kayıt var. Tüm kayıp paradan. SVR nakatlı çünkü SVR şubeyi çek için şubeyi eee merget için şubeyi van havale doğru Bu direkt. Tamuden kon her nikade cenaze melulen. Arastır. Yeni kanu eş bundan bu bir derdim aynı da tokulii dunya ekola duniya ki duniya ki bir yandan zor bir ki ora bir yandan da zordur ayana diyor alıyoruz bir inancın var orada. Bir gün bunların cesetleri takip çıkardılar. Mesela hani gidiyorduk mazara, çiçek götürüyorduk, takıyorduk onların üstüne. Mesela bazen çiçeklerimizi göz altına alınıyor da oraya şey atmadı. O süreç göz altına alındı ve sonra da 98'de ju mahkemesi ara verme sorudu da kaldığı. 200. haftasında ara verildi. Urfa'da, Nizli'de, yüksek olanı, Masam'da ve daha... Ankara'da, İstanbul'da olduk. Yavaklı'da olduk, Nizli'de olduk. Ondan insan bizi onları gördüğü zaman biz aynı umutla yaşıyorduk. Yani o o cuma anları insanlara yani umut veriyor. Zor bir şey. Neden diyeceksiniz? Siz orada saat 12 iki olduğu zaman o taşların üzerinde oturduğunuzda Kimin ülkesinde ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Bu atma, martasterler <gülüyor> binam sahip Mesela şu an senat binim adbi adp habiji Yani çünkü yok Mesela orada orada yandı. Ne işkence ettik Rahmi'le biz orada 5 dakika otruklar insana bizi görürsünler. Bizi görürsünler. Kızım hep orada. işte bu cumartesi oldu. Cumartesi olduğu zaman da bilir. İşte dedemin günü Biz Abdullah dedemin resmini alıp gideceğiz diyor. Diyor ben dedemi çok çok istiyordum yanımızda o fırsat onu seveyim. Tam bu izni çarşamba kalırsa bugün olmak şart. Çok iyi bir meydan ne bir meydarı ne de yanına gidip Bulabileceğim bir yok. Şimdi sıra bizde Uzun meydana kadar bu meydanları Terk etmeyeceğiz. Hiç Allah'a bir mazat taşı gibi Olasınız. Hani benim en büyük, en büyük o Galatasaray'ı bırakmamak, benim kendi kişisel şükrü ve görüşüm olma. Yani kimseyi göz altına kaybetmez. Onun için Galatasaray benim için çok büyük. Orayı bırakmak istemiyor. Bu hafta bu. 5 hafta oldu. Yüz yüz kez. haftadır Galatasaray'dayız.